Kederlenir bir an gönlüm Güneş uykuya yatarken üzün çöker ağlar gönlüm Güneş uykuya yatarken üzün çöker ağlar dökülür sözleri gül yüzlü yar gözlerim yüzün çöker olur gönlüm mehsaba da var gözlerin ağa dökülür gül yüzlü yar gözlerim yüzün çöker Ahmar göl Bağrım pişer Göz pınarım durmaz taşar üzün çöker ağlar gönlüm Göz pınarım durmaz taşar üzün çöker ağlar gönlüm Geceler sabah olmuş Nedendir çilem donluyor, kederli yüzüm gülmüyor, Üzüm çöküp ağlar gönlüyor. Geceler sabah olmuyor, nedendir çilem donluyor, kederli yüzüm. Ağlar gömle Mehtaba dağlar gözleri ağıt dökülür sözleri Gül yüzlü yarı gözleri Güzün çöker